Bir şey söyleyeceğim abi, yani öyle bir babanın tabii ki çocuğunun da milli olması konusunda bir şeyler yapması lazım yani abi. yani En son şeyi gördüm. GTA San Andreas'teki karakteri, CG karakterini alıp Kratos'un yerine koyduklarını gördüm. Dedim ki... Here <gülüyor> Yani evet. Bir önceki videoda... Evet geldi geri döndük deyip ondan sonra bir yine geri döndü. Birkaç hafta daha yap Biz ayıp, Düzenli olarak geri dönüyoruz. Evet Kratos'ta yaşadığımız çok özel bir deneyimdi. E eksik de bu oyunda. Önceki oyunlarda var olan bir şey. Anladım. <gülüyor> çok, <gülüyor> çok önemli bir. Indirum. Seks yok. Adam <gülüyor> evli barklı olmuş çocuğu <gülüyor> bu da benim şerefsizliğime. <gülüyor> <gülüyor> <gülüyor> Abi bir şey çiziceğim. Niye kaydı başlanıyor? <gülüyor> Sesi duydum biliyor musunuz yani. Her oyunda olacak yani. Oynayamıyorsunuz, oynayamıyorsunuz. İyi oynadığını bildiğiniz hikayeyi balpalamadan oynayabilen insanlardan izleyin. Mutlaka. Ben ben de şey oynamıyorsanız. <gülüyor> <bahsedeyim, gülüyor> Anladım böyle bir hayır. Az.